Açıortay teoremi. Evet, bununla ilgili birkaç örnek yapalım. Evet. Bu üçgende bize bu kenarın 3, bu kenarın 6 ve bu kesik çizgili doğrunun açıortay olduğu verilmiş. Bu bir açıortay ve bize bu iki açının eşit olduğunu söylüyor. Ve de bu kenarın bu kısmının uzunluğunun 2 olduğu verilmiş. Güzel. Buradan buraya uzunluk 2 ve bu uzunluk da x bilmiyoruz. Açıortay teoremi 3'e 2 oranının 6'ya x oranına eşit olduğunu söylüyor. O zaman x'i bulabiliriz. 3'e 2, 6'ya x oranına eşit olacak. İçler dışlar çarpımı yaparak ya da iki tarafı da 2 ile çarparak kolayca bulabiliriz. Evet, ikisi de aynı sonucu verecek. Eğer eşitleyip çarparsanız, 3x eşittir 12 ediyor. İki tarafı da 3'e bölünce x eşittir 4. Evet, bu durumda x 4 çıktı. Ha, ilginç olan şu ki, bu üçgenin ikiz kenar üçgeni olduğunu şimdi öğrendik. Bu kenarın uzunluğu 6 oluyor. Çiziminde öyle görünmese de bu aslında bir ikiz kenar üçgen. 6 uzunluğunda 2 kenarı ve 3 uzunluğunda bir tabanı var. Evet, gelelim bu üçgene. Bize bu kenarın 5, bu kenarın 7 ve bu kenarın tamamının 10 olduğu verilmiş. Ve burada da bir açı ortayımız var yine. Bizden istenen üçgenin bu noktayla bu, bu nokta a olsun, evet a olsun, b noktası arasındaki ab uzunluğunu bulmak, evet bizden bu isteniyor. Tekrar açı ortay teoremiyim. evet 5'in x oranı 7'nin bu uzunluğa oranına eşit. Peki bu uzunluk nedir? Eğer tüm kenarın uzunluğu 10, burası da x ise, bu uzunluk 10 eksi x olur, değil mi? O zaman 5'in x oranı 7 bölü, 10 eksi x'e eşittir, evet şimdi içler dışlar çarpımı yapabiliriz, evet. 5 çarpı 10 eksi x eşittir, 50 eksi 5 x değil mi? Yani 50 eksi 5 x eşittir 7 x. İki tarafa da 5 x eklersek, 50 eşittir 12 x olacak. İki tarafı da 12'ye bölüyoruz ve cevabımız 50 bölü 12 eşittir x oluyor. Bunu sadeleştirebiliriz. Pay ve paydayı 2'ye bölersek, ne olur? 25 bölü 6 olur. Eğer karmaşık kesir olarak yazmak isterseniz de 4 tam 1 bölü 6 ile aynı şey oluyor. Yani bu uzunluk 4 tam 1 bölü 6'ymış. Evet. O zaman burası da 5 tam 5 bölü 6 eder.